Bugün 27 Temmuz 2021 Salı, Mars günündeyiz. Balık burcundaki ay duygusal ve değişken enerjiler veriyor. Duygusal enerjimiz yükselirken manevi ve ruhsal konulara da ilgimiz artabilir. Sezgilerimiz ve empati yeteneğimiz de artacağından çevremize karşı daha anlayışlı ve toleranslı davranabiliriz. Sabah saatlerinde etkinleşecek ay ile boğa burcundaki Uranüs arasındaki olumlu açı, Yaratıcılığımızı ve bağımsızlık duygusunu arttırarak bize destek olabilir. Yeni durumlara daha rahat adapte olabilir. Bireysel özgürlüklerimizi de ortaya koyabiliriz. Bizi kızıtlayan, yaşam kalitemizi zarar veren şeylerden kurtulmak için adımlar atabileceğimiz bir gündeyiz. Bazı konulardaki sabit düşüncelerimizi değiştirebilir, daha esnek davranabiliriz. Akşam saatlerinde ise... Ay ve Neptün balık burcunda kavuşacak. Sezgilerimiz ve duyarlılığımızın yükselmesiyle çevremizle daha derin bağlantı kurabilir, duygusal paylaşımlar yapabiliriz. İç dünyamıza yönelmek için sakin, yalnız kalmaya özen gösterebiliriz. Ruhsal ve manevi konularla ilgilenebilir, sanatsal ve yaratıcı kavramlarla duygularımızı dönüştürebiliriz.